Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size ne göstereceğimi yazıdan da anlattığınız gibi nasıl e, Minecraft APK indirilir onu göstereceğim. Yapmanız gerekenler şunlar. Şuraya. APK yazdıktan sonra en üste çıkan Android oyun club'a giriyorsunuz. Android oyun club'a giriyorsunuz ve mobil içindir bu şuradan e, yazan Minecraft poçkit işte beta sürümü sonra altta iniyorsunuz resimleri çıkıyor yedek link falan var Siz direkt şuradan APK şuraya yönlendiriyor sizi sonra e, üç müydü benim de hatırlamıyoruz hani indirme bağlantısına git bir reklam çıkıyor Ondan çıkın kol mali sonra Şuna basılıp tuttuktan sonra bağlandığı indir diyorsunuz. Ve şurada çıkan tamamı tıkladıktan sonra iniyor. Sonra da arkadaşlar bunu kuruyorsunuz. Ben indirmişim çoktan o yüzden çıkıyorum. İndirip kurmayı da eminim siz biliyorsunuzdur. Hepinize bay bay. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.